buraya Antalya'lı bir sanayici olarak bakacağım. Aslında Antalya bizim Tabii. olduğumuz organize sanayi bölgesinde 400 kadar fabrika var. Biz hepimiz neredeyse birinci nesiliz. Yani babasından dedesinden kalıp kalan değil de kendi elleriyle iş yapan, kendi elleriyle fabrika yapan insanlarız biz. Aslında Türkiye'nin pek çok sanayicisi aynı durumda. Bizim her zaman finansal erişim diye bir problemimiz oldu. Pandemi bunun üzerine ya tuz biber ekti. <gülüyor> ee, e, Türkiye'nin insanı, sanayicisi çok kıvraktır, agresiftir, e, çalışkandır, yaratıcıdır. Şimdi aslında dünyada e, paranın bol olduğu bir zamandayız. Yani insanlar çok büyük paralar sahibi olmuşlar ve işletecek yer arıyorlar. Bizim paralara ulaşma yolumuz ne? Bizim paralara ulaşma ya da finans edilme yöntemimiz. Çok basit varsa eğer gayrimenkollerimiz, fabrikalarımız, işyerlerimiz Bunları teminat gösterip kredi alabiliyoruz. E tabi bankalar böyle bir zamanın içinde belki haklı, belki de haklı olarak ellerini parça çektiler. Finansa erişimimiz bir parça kısıtlandı. Ancak e, ben şimdi olayı daha iyi anlatabilmek için kendi mesleğimden örnek vermeliyim. Biz gıda işleme, Hı -hı. saklama ve üretimi işi yapıyoruz. Tabii ki dünyada burada çok önemli gelişmeler oluyor. Finans sektörü bunu bilir ya da bilmez. Sigorta sektörü bilmez bu işi. Ama gıda e, çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. E, hem gelişmiş ülkelerin gıdayla ilgili problemleri var. E, gelişen ülkelerin de gıdayla ilgili çok daha büyük problemleri var. Gelişen ülkeler yerinde üretim istiyorlar. E, artık ilaçsız üretim istiyorlar. E, su kullanmadan üretim istiyorlar. Yer kaplamadan üretim istiyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde Karınları doysun, sağlıklı olsun ve fiyatlar değişmesin istiyorlar. Ee, Gelişmiş evet. ülkeler e, maaşlarının %7'sini, %8'ini gıdaya veriyor. Gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler %45'ini veriyor, %50'sini veriyor. Yani gıda temini ve gıda ticareti, gıda üretimi de son derece hem ekonomik hem de politik bir problem haline geldi. Tedarik zincirini bozduğunuz zaman... Yani yerelde üretimi biliyorsunuz artık gıda bütün dünyayı dolaşıyordu eskiden. O yüzden de karbon ayak izi inanılmaz derecede önemli bir haldeydi. Herkesin bundan şikayeti vardı. Neden ben Endonezya'dan getirilen muzu Almanya'da dağıtayım, yiyeyim diyorlardı. Ama bu da bir paradoks. Sen eğer bir buçuk dolara muz almak istiyorsan onun oradan gelmesi gerekiyor. Ya da senin muz yemen gerekiyor. Ee, bu konuyla ilgili biz ne yaptık? Biz dünyanın 50-60 ülkesiyle çalıştık. Oralarda gıda işleme, saklama tesisleri yaptık. Ondan sonra şimdi de aslında sizin dediğiniz belki de otomatik dijital gıda üretimine yıllar önce adım attık. Bugün de gazetenizde bir haber vardı. Dünyanın ilk Afrika'daki bitki fabrikalarından bir tanesini Nijerya'ya yapmak üzere bir siparişimizi aldık. Bizim işimizde... Çok güzel, de... öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün dünyanın gıda ile ilgili e, derdi var ve bu pandemi de e, bu burayı çok acayip değiştirecek bu tedarik zincirine. Burada bunun finansı da, üretimi de, e, dağıtılması da büyük travmatik değişikliklere uyecek. E, tabii burada e, şimdi bizim e, bir tek bankalarla çalışıyoruz ama dediğim gibi pek çok fon da. Beraber iş yapacağı, katma değer yaratan, iş yaratan, e, network'ü e, gelişmiş olan e, firmalar arıyorlar. Bizim de böyle birkaç tane kontağımız oldu. E, muhtemelen e, bu önümüzdeki 6 ay içinde birileriyle uluslararası ticaret yapan, uluslararası sermaye ile birileriyle e, yola çıkıp yürümek durumunda kalacağız. E, ama bütün bunların hepsi dediğim, sizin nasıl e, dijitalleşme konusundaki gelişmeleri hem Levent Bey'den hem Yeşim Hanım'dan hem Kınar Hanım'dan dinledik. Markus Bey de kısmen zaten söyledi. E, dünya artık kocaman bir, böyle bir aşureye benziyor. Artık kendi kendine yetmeye, kendi bölgesine çekilmeye ve kendi bölgesinde kendisi için üretmeye çalışacak. E, gıda bambaşka boyutlara geliyor. Artık e, Orta Doğu ülkelerde, Afrikalı ülkelerde bu konuyu daha iyi değerlendirmek, gıda üretene para kazandırmak, kendi halklarına daha uygun fiyata gıda vermek, daha doğru fiyata gıda vermek ve sağlıklı gıda vermek üzere çalışıyorlar. Biz de bunları sağlayan, inovatif işler yapan bu e, sektöre bir firma olarak buradaki gelişmelerle ilgili, pandemiyle ilgili e, size bunları bir not olarak verelim. Can geleceğinde bankacılık ve sigortanın nasıl bir rolü olacak? İkisi de bizim kardeşimiz. İkisi de kıymetli kardeşler. Ee, şimdi bizim geçtiğimiz günlerde başımıza bir sıkıntılı iş geldi. Ee, i̇ki tane fabrikamız vardı. İkincisini yaktık. Yeni yaptığımız fabrikayı maalesef. Ee, evet söylediniz. Tekrar geçmiş olsun. Tamam. tamam. Oldu. Ee, tabii her musibetten bir ders çıkarmak lazım. Buradaki derslerden bir tanesi, birincisi e, tamam bir sigortamızı doğru yapmışız, ee, zararımızın zararımız yüzde 95'ti, fabrika yüzde 95'i yanmıştı, sigorta da bunun yüzde 95'ini verdi. Fakat şimdi bu Levent Bey'in söylediği sigorta çok önemli bir sigorta, yani iş kaybı sigortası. Hiçbirimizin de bildiği bir sigorta değil. Şimdi bir fabrika'nın yanması büyük bir travma. Ee, bize atadan dededen de kalmış değil biz kendi el cihazlarımızla yaptık içine incik incik işlediğimiz bir yer şimdi bu fabrikayı kaybedince e, bir kere e, bunu yeniden yapmak 7 ay oluyor şimdi cironun ne dedik kâr kaybı cironuz işte %35'i %35 çok büyük bir değer yani siz buradan e, cironuzun %35'ini kâr edeceksiniz %15-20'sini işçiliğe vereceksiniz ve buradan yüzde 10-15 para kazanacaksınız e bütün ekonominin zaten aslında özeti bu ya şimdi fabrikayı yerine getirdik ama geçen 7 ayımızı ne yapacağız doğru yani şimdi e, bu sigortaya çok dikkat e, edilmesine özellikle ben zaten bir fırsat bulduğum zaman da bütün meslektaşlarımla da paylaşacağım çünkü başına gelince insan bambaşka türlü bakıyor ben de diğer fabrikayı da bu fabrikayı da bambaşka bir şekilde sigortalamak için hemen çalışmalara başladık. Ve sigortamızı da hem kar kaybını hem de diğer bir sürü klozu da gözden geçirerek yeni baştan komple yapılandırdık. Şimdi dünyada hem de değişiyor, aktivasyon değişiyor. Bankaların da bu konuyla ilgili hem bakış açılarını hem çalışma yöntemlerini maalesef değiştirmeleri gerekiyor. Yani ne kadar bu konuyla ilgili hızlı hareket ederlerse o kadar... Ee, iyi olur bence. Çünkü artık bizim hayatımızda hiç fon diye bir şey yoktu. Son 5 yıla kadar. Yani ben belki 20 tane fonla, 30 tane fonla birebir görüştüm. Yani insanlar paralarını değerlendirmek için e, daha fazla bir yerlere yatırım yapmak için böyle araçlar geliştiriyorlar. E şimdi e, gelişmiş dünyada çok büyük para var ve nereye koyacaklarına şaşırmış durumdalar. Bankaya 1 milyon dolar yatırıyorlar, 990 bin dolar geri alıyorlar. Yani eksi faiz veriliyor. <gülüyor> şimdi bu adamlar haldır haldır para yatıracak yer arıyorlar. E şimdi biz bir teminat mektubu istiyoruz, bankanın yarısını sigorta istiyorlar ya da yarısına teminat koyuyorlar. Yani bunlar çalışılacak, yürüyebilecek işler değil. Event Bey çok haklı. Yani burada bambaşka enstrümanların gelişmesi gerekiyor. Bir proje yapacaksınız, projenin kendisini teminat olarak almıyorlar, çekip parayı nakten yine teminatlarınızı bina karşılığında, gayrimenkul karşılığında nakten istiyorlar. E bunların da gelişmesi gerekiyor. Yani proje, sigorta, proje finansmanı diye bir işin özellikle Türkiye'de gelişmesi gerekiyor. Benim işimin içinde e, gıda güvencesi diye bir kavram var. Gıda güvencesi sabit fiyatlı insanlara gıda temin etmeyi, sürekli gıda temin etmeyi, sağlıklı ve çeşitli gıda temin etmeyi kapsıyor. Ve bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birinci problemi. Biz de 30 yıldan beri bu konuyla ilgili çalıştığımız için bunları çok çabuk çözülecek finansçılara hazır projeler ve e, fizik geliştirdik. Yani ne diyelim e, bugün Çat'ın nesi var? Afrika'nın en büyük hayvancılık merkezlerinden bir tanesi. İşte 20 milyon insanı var, 120 milyon hayvanı var. Türkiye'de 80 milyon insan var, 15 milyon hayvanımız var. Çok büyük et kaynağı var. Ama bunlar çeviremiyorlar bu eti. Ne yapmaları lazım? Katma değer yaratmaları lazım. O zaman onlara mezba projesiyle beraber fizibilite, fizibilitelerin de olan projeler hazırladık. Somali'nin çok ağı balığı var. Moritanya'nın çok fazla balığı var. İşleyemiyorlar. Bunlara da yine kendi gıdalarından para kazanabilecek. İşte tekne alırsanız şu para, işlemeye kalkarsanız bu para, bunu dondurmaya kalkarsanız bu para, balık ununa çevirirseniz bu para diye. Hazır biltelerle beraber kendi işimizi bütün dünya çapındaki e, gıda üreticilerine, gıda ambalajlarına ve ülkelerin e, gelişmişliklerine fayda vermek ve kendi gıdalarından kendi paralarını kazanmaları için böyle projeler hazırladık. Özellikle pandemi döneminde çok daha aktif hale geldi, çok daha e, önemli hale geldi. Tabii burada da yine e, Finansın, bankacılığın birinci derecede bu konularla ilgili hassasiyetlerini artırmaları gerekiyor. Çünkü e, Afrika Kalkınma Bankası'nın başkanı Atsuko Hanım var, Japon. E, Abidjan'da görüştük. Dedik ki böyle böyle kalkınma projelerimiz var. Dediler yani siz hani bu konunun e, yani nereden bu kadar içindesiniz? Ya biz e, 30 yıldır bu işin içindeyiz. 15 bin tane proje yapmışız. Ve de bir sürü başarısızlık hikayesi gördük. Hele Türkiye'de çok fazla. Türkiye'de de mesela iddiamız şu, Türkiye'de de refahın, huzurun artması için en önemli konulardan bir tanesi gıda fiyatı stabilitesi, gıda teminli stabilitesi. Ve bu hem bankacılık sektörünün müdahil olması gereken bir şey, hem de yönetimlerin, yani devletin müdahil olması gereken bir konu gıda. O kadar önemli bir konu. Ee, bu konularla ilgili özellikle kalkınma projelerinde, yani projeyi finans ederken, o projeye bakarken, o bileşenlerine ve o ülkeye ne vereceğim, özellikle kalkınma bankaları adına söylüyorum bunu, e, çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aslında Birleşmiş Milletler dahil bu regulasyonu yapmak için herkes canla başla çalışıyor gibi görünüyor. Ama maalesef aktiflik yetmiyor. Yani Başka bir kafa lazım, başka bir şekilde yanaşmak lazım bu problemi çözmek için. Bu problemi çözmeden de rahat huzur yok, özellikle yerel yani yönetimlere rahat huzur yok. Çünkü dünyanın sadece 10 tane ülkesi gıda ile ilgili işini çözdü. Yani özellikle bankalara da ben buradan bir belki bir esinlenme kaynağı olur bir altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Ülkeler huzursuz. Çünkü insanlar bir patatese bir 10 lira, bir 1 lira vermek istemiyorlar. Burada bir regülasyon istiyorlar. Bunların saklamayla da alakası var. Çiftçinin desteklenmesiyle de alakası var. Beklentiler, e, bankacılık, kaynakla ilgili 2021'de olası kısıtlar. Beklentileriniz değerlendirmeniz sürenizde 1 dakika. Ee, <gülüyor> evet. Şimdi, e, e, Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Sabahleyin satın almadan arkadaşlar geldi. Abi dediler, Demir yüzde otuz arttı, bakır yüzde altmış arttı. Tedarikçiler zaman vermiyor, sıra vermiyor, şekil vermiyor. Yani ne kadar zamanda neyi temin edebileceğimizi bilmiyoruz dediler. Olağan dışı yani emkili fiyatlarının hiç ben böyle delirdiğini görmedim. 35 yıllık makine mühendisiyim. Ben böyle delirdiğini görmedim. Çok çılgın bir şeyler oldu. Dünyada. Yani, biz buradan geçeriz, ee, tabii ki yani sigorta bizim bir tarafımız, eğer sigortamızı doğru yapmasaydık e, ve işimizin başında olmasaydık biz bu badireyi atlatamazdık. Ee, finans işi de bizim bir bacağımız, yani bankacılıkla biz etle tırnak gibi olmamız gerekiyor, artık birimizin derdinden anlamamız gerekiyor, lep derken lep de bir anlamamız gerekiyor, yani çok da cıyaklamamız gerekmiyor. Biz hayatımız boyunca ciyaklamak durumundayız çünkü dediğimiz gibi sermaye, para vesaire bizim Türk sanayicisinden uzak şeyler. Biz yavaş yavaş bunları kapatıyoruz. E ben 57 yaşındayım, ato şey daha yüz e, yaşına giremedi Türkiye. E, benim babam şofördü. E, yavaş yavaş yaptığımız şeyleri e, artık hem sanayicisiyle, hem bankasıyla, hem sigortasıyla, hem e, ekonomisiyle ekonomisini bilen insanlarla beraber sırt sırta e, getirmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz olmadan birimiz olmuyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ben her zamanki gibi sizin her toplantınızda ben bakıyorum Hakan Beyciğim. Yine çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiniz. Beni de davet edip şereflendirdiğiniz için şirketin ve kendi teşekkür ederim.